Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoşgeldiniz. Bilgisayar, mal, AYT matematik branş denemelerinin çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ama üzülerek söylemeliyim ki çok alışmıştık. Bu bizim bilgisayar mal denemelerinde son videomuz son denememiz. 15. denemeyi çözüyoruz arkadaşlarım bugün sizlerle bu birlikte bu videoda ve daha sonrasında bu denemeyi noktalıyoruz. Evet gençler hazırsanız son dönemimize gelin birlikte bir göz atalım. Şöyle ilk sorumuza bir bakalım sizle birlikte. Hadi gelin. Abi gerçel sayı olmak üzere. A kare eksi 7 artı 10 eşittir. 0 eşitliği veriliyor. Ve şu eşitliği sağlayan da 2 farklı x değeri var. E şimdi bakıyorsun 3x eksi 1 x artı 5'e eşit olması gerekmiyor mu burada? Buradan bir tane kök gelir. Ama ne diyorduk? Eğer ki şu ağlar çift ise sevgili arkadaşlarım eğer ki bunlar çift ise içerinin iki tane çözümü oluyordu. Nasıl? Mutlak değer 3x-1 eşittir mutlak değer x artı 5 diyorduk. Ve buradan 3x-1 eşittir ya x artı 5'e eşit oluyordu ya da 3x-1 eşittir eksi x-5'e eşit oluyordu. İşte bu şekilde olursa iki tane çözüm gelir. Şimdi x'i bu tarafa gönderdik. 2x eşittir eksi 1'i aldım. 6x eşittir 3 geldi. Eksi x'i bu tarafa gönderdim. 4x eşittir. Eksi 4 oldu. x eşittir. Eksi 1 gelmiş oldu. Şimdi a çarpı x'in alabileceği en büyük değer kaçtır diyor Bir de şimdi a'mıza bakalım Arkadaşlar a'yı bulabilmek için şunu çözmek gerekiyor Ben burayı a'ya a ve eksi 2'ye eksi 5 diye açarsam Buradan a eşittir 2 ot a eşittir 5 Ama biz ne demiştik a'nın çift olması gerekiyor Yani a'yı 2 seçmek gerekiyor Demek ki a 2'ymiş ve sevgili arkadaşlarım Büyük gelsin sonuç diye ikisi de 3 seçeceğiz Ve 2 çarpı 3'ten doğru cevabımız 6 olacaktı diyebiliriz. Devam ediyorum. ikinci soruyla bir a sayısı verilmiş. 1 çarpı 1 faktöriyel 2 çarpı 2 faktöriyel 3 çarpı 3 faktöriyel en yani son 9 çarpı 9 faktöriyel artı 1 olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. Kemal yukarıdaki soruyu sırasıyla aşağıdaki adımları kullanarak çözmüş. Birinci adımda şu 1 sayısını 2 eksi 1 olarak yazmış. Buradaki 2 sayısını 3 eksi 1 Buradaki 3'ü 4 1 ve buradaki 9'u en son 10 1 biçiminde yazmış. Geri kalan her şey aynı. Dolayısıyla birinci adımda bir sıkıntı yok. İkinci adıma bakalım. Ee, burada 1 faktöriyeli, 2 faktöriyeli, 3 faktöriyeli ve 9 faktöriyeli içeri dağıtmış. 1 faktöriyel çarpı 2 eksi 1 faktöriyel e, çarpı eksi 1. Daha sonrasında 2 faktöriyel çarpı 3, 2 faktöriyel çarpı 1 çıkarmış. Doğru dağıtmada da bir sıkıntı görünmüyor ikinci adımda da bir sıkıntı yok yani cevap a ve b değil 3 adıma bakalım şimdi 2 çarpı 1 faktöriyel 2 faktöriyeldir demiş e Burası 1 faktöriyel şurası 3 faktöriyel Burası 2 faktöriyel Burası 4 faktöriyel Burası 3 faktöriyel diye tek tek yazmış Burada da bir sıkıntı yok yokörncü adımda gördüğünüz üzere şu kısma dikkatlice bakalım Bakın arkadaşlar artı 2 faktöriyel -2 faktöriyel Artı 3 faktöriyel eksi 3 faktöriyel. Artı 4 faktöriyel eksi 4 faktöriyel buradan gidecek. En son artılı eksili gittiği için eksi 9 faktöriyel gidecek. Ve elimizde sadece ama sadece bakın bir burada eksi 1 faktöriyel. Burada 10 faktöriyel ve burada artı 1 artı kalacak. Ve sevgili arkadaşlarım burada A'nın buna eşit olduğunu da söylemiş. Yani 4. adımda da bir hata görünmüyor. 5. adımda da şunları götürmüş. A eşittir 10 faktöriyel demiş. Yani tüm adımları doğru yapmış. Helal olsun Kemal'e. Devam edelim 3. soruyla x ve y negatif gerçel sayılar olmak üzere şu eşitlikler verilmiş x artı y toplamı soruluyor. Şimdi şunu 2 ile çarpalım arkadaşlarım 2x kare artı 4 y'nin karesi eşittir 36 yapacaktır. Alt kısımda da 2x kare artı 3 y karemiz var eşittir 33 dedik. Şimdi gelin üsttekinden alttakini bir güzel çıkaralım arkadaşlar. Çıkarsa 2x kareler gidiyor bir tane y karemiz kaldı o da eşittir 36 eksi 33'ten 3'tür. ve böylelikle y negatifse y eşittir eksi köküç diyebiliriz daha sonrasında getirip şurada yerine yazalım bulduğumuz y'yi x kare artı eksi köküçün karesi 3 yapar 2 kere 3 6'dır eşittir 18 yani x kare kaçmış arkadaşlar 12'nin ta kendisi o zaman x nedir o da negatif olduğuna göre eksi 2 köküçtür x ile y'nin toplamı sorulmuş eksi 2 köküçle eksi köküçün toplamı eksi 3 köküç yapar doğru cevap e seçeneği olur Evet devam ediyorum. Dördüncü soruyla A bir pozitif tam sayı olmak üzere A sayısını bölebilen en büyük 3 üzeri P sayısı için P A'nın bir 3 gücü olarak tanımlanıyor. Örneğin 36 sayısı 3'ün karesiyle tam bölünebiliyor Ve 2 sayısı şuradaki 2 sayısı 36'nın 3 gücüdür. Buna göre B kümesi öyle x'lerden oluşmakta ki bu x'ler 3 ile 89 arasındaki pozitif tam sayılar kümesinin tüm elemanlarının 3 güçlerinin toplamı. Şimdi Hemen başlar başlamaz şöyle diyelim 3 güçleri diyelim tamam burada şimdi maksimum sayımız 88 88'den önce de 3'ün kuvveti olarak yazılabilen bir 3 üzeri 4 var demek ki 3 güçleri 1 olabilir 2 3 veya 4 olabilir şimdi 3 güçleri 1 olan sayılarımıza bakalım arkadaşlar burada 3 güçleri 1 olan neler var 6 var ilk olarak sonrasında arkadaşlarım bakalım 4 5 6 6 var 9'u yazamam çünkü 9'un 3 gücü 2'dir 3'ün karesi olduğu için. 12 var 15 var. Şimdi bir sonraki 18 ama 18 2 kere 9 olduğu için onu da yazamam. Bir sonraki 21'dir o halde ve 24'ü yazarım. 27'yi yazamam. Şimdi burada dikkat etmen gereken bir şey var. Bir örüntü oluşturuyor zaten bak. 6, 3, 6, 3, 6 şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla 24'ten sonra 27'yi yazamıyorsam neyi yazacağım? 30'u yazacağım. Sonrasında 33'ü yazacağım. Sonra 6 artıracağım 39'u yaz yazacağım. 3 arttırdım 42, 6 arttırdım 48. 3 arttırdım 51, 6 arttırdım 57. 3 arttırdım 60, 6 arttırdım 66. 3 arttırdım 69, 6 arttırdım 75, 3 arttırdım 78, 6 arttı 84, 3 arttırdım 87, 6 arttırdım 93 diye gidiyor ama zaten 89'dan öncekiler istendiği için ben şunu yazmasam da olur. Yani arkadaşlarım benim 3 gücü 1 olan sayılarım bunlar bu kümedeki 3 gücü 1 olan sayılar bunlar kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 taneymiş. Dolayısıyla 19 tane 1 var toplamda da 19 yapar. Şimdi bu cepte 3 güçleri 2 olanlara bakalım. Mesela 9 hemen ilk olan buradaki 9. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım hemen bunun arkasında ne var? 18 var. Şimdi 9'un katlarını yazacağım. 9'un katlarını yazacağım. Ama 3'ün küpü olanları yazmayacağım. Yani 27'yi yazamam. Çünkü onun 3 gücü 3'tür. 18 değilmiş? o zaman şöyle diyeyim 27 yazamadık ne yazacağız 36 yazacağız bak 9 arttı 18 arttı o zaman 9 arttır 45 18 arttır 63 9 arttır 71 18 arttır 89 yapıyor ama 89'dan küçük demişti demek ki sevgili arkadaşlarım Burada bir hatamız var mı diye bakıyorum Hatamız var çünkü bir yerde arttıramadık biz bunu Evet şurada arttıramadık 63'ü 9 arttırdık 72 18 arttırınca sevgili arkadaşlarım 90 yapıyor ama 90'ı yazamam Çünkü 89'dan küçük demişti e Burada kaç tane var 1 2 3 4 5 6 tane var 6 kere 2 12 yapar Buradan da bir 12 geldi 3 güçleri 3 olanlara bakacağım şimdi Direkt 27'yi yazdım 27'yi sevgili arkadaşlarım Bir 27 daha arttırdım Kaç geldi 3 güçlere bakıyorduk ya 54 geldi Bunu bir 27 de artırsak 81 olur ama 81 yazamam çünkü 81'in 3 gücü 4 Şimdi buradan iki tane sayı geldi 2 kere 3'ten 6 3 gücü 4 olan da bir tek 81 var O da 3 üzeri 4 olduğu için Dolayısıyla buradan da 3 gücü 4 olan sayı geldi Şimdi 6 4 daha 10 Şöyle 22 yaptı 19 daha 41 verdi Doğru cevap B seçeneği oldu diyebiliriz 4. sorumuzu da çözdük Cevabına B dedik ve devam ediyorum 5. soruyla. Arkadaşlarım birbirinden farklı a ve b gerçel sayıları için a ikisi b'nin mutlak değeri bölü mutlaka a. Eşittir a ikisi b bölü a. Şimdi ben şu ikisi de mutlak değer için ne? Onu tek mutlak değer içerisine yazabilirim. a ikisi b bölü a'nın mutlak değeri eşittir a ikisi b bölü a yazabiliriz. Burada artık şunu söyleyebiliriz ki demek ki içerisi pozitifmiş veya sıfırmış diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ama birbirinden farklı dediği için sıfır olmasına da imkan yok. Dolayısıyla ben diyeceğim ki A eksi B bölü A kesinlikle ve kesinlikle sıfırdan büyükmüş. Şimdi bunu da şöyle yazmak istiyorum. A bölü A eksi B bölü A biçiminde yazmak istiyorum. A bölü A 1'dir. Eksi B bölü A'mız var. Bu da büyüktür. Sıfır dediğimize göre artık B bölü A'nın birden daha küçük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi buna göre yorumlayalım bakalım öncüllerimizi Hangileri daima doğru olur. Eğer ki A'nın mutlak değeri A ise yani A pozitifse. Bakın A pozitifse sevgili arkadaşlarım. B de pozitiftir demiş. Şimdi a pozitifse ve b eksi 2 ise örnek veriyorum, otomatikman birden daha küçük olacak, hatta sıfırdan bile küçük olacak. Dolayısıyla aslında bakarsanız bunun pozitif olmasına gerek yok, negatif de olabiliyor b. Bu gitti. Eğer ki a'nın mutlak değeri A'ya eşitse, yani a pozitifse, a b'den büyüktür demiş. Şimdi a pozitifse, a'nın b'den daha büyük olması şart ki Burası birden küçük gelsin eğer ki A B'den daha küçük olmuş olsaydı o zaman bileşik kesir olurdu ve birden büyük olurdu. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bu öncülüm doğru. Burada da A'yı karşı atarsanız mutlak değer A eşittir eksi A yapar. Yani bu ne demek oluyor? A sıfırdan küçük demek oluyor. Eğer ki burada A negatifse yani sıfırdan küçükse A da B'den daha küçüktür anlamına geliyor bu. Yani sıfır şurada A buradaysa B mutlak surette şuradadır veyahut sıfırın sağ tarafındadır diyor. Eğer bu şekilde olursa B'nin A'ya bölümü şurası pozitif geleceğinden birden küçük gelir. Burası zaten pozitif olduğu için pozitif ve negatif ve bölümü negatif ve birden küçük olduğu için bu da sağlar. Dolayısıyla 3. öncülümde doğru. Doğru cevabım da E seçeneği olacaktı diyebilirim. Devam edelim 6. soruyla. X, B'ye tam sayıları için X artı Y sayısı çift olduğuna göre. Şimdi X artı Y çiftse ya ikisi de tektir ya da ikisi de çifttir arkadaşlar. X çarpıya tektir demiş. İkisinin çift olduğu durum için çarpımları çifttir. Dolayısıyla bu öncül yanlış. X eksiye çifttir demiş. İkisi de tekse ve ikisi de çiftse bunların farkları tabii ki çifttir. Üstelik şunu da söyleyebilirsiniz. aklınızda bulunsun. Bir, i̇ki sayının toplamı tekse farkları da tektir. Toplamları çiftse farkları da çifttir. Dolayısıyla x eksiye çifttir ifadesi doğru x üzeri y artı y üzeri x çifttir bakımların birbirine eşit olup olmama durumları falan verilmemiş mesela ikisine 0 seçsem ben 0 artı 0 çifttir ama 0 sıfır üzeri 0 ile 0 üzeri 0'ın topla demiş 0 üzeri 0 belirsizdir arkadaşlar yani bunu 1'e bir, mi eşitleyeceğiz yoksa 0'a mı eşitleyeceğiz belirsizlik vardır burada belirsiz olduğu için de tabi ki çifttir yaftasını yapıştıramayız veyahut bu belirsizlik hocam aklımıza gelmez bu diyorsanız şöyle düşünebilirsiniz bunlar negatif olabilir Örnek veriyorum. X'i eksi 2 seçtiniz. Y'yi de eksi 4 seçtiniz. Sonuç toplamları nedir arkadaşlarım bunlar? E, çifttir. Şimdi eksi 2'nin eksi kuvvetiyle eksi 4'ün eksi kuvvetini toplarsak e, burası ne gelir hocam? E, burası hocam 1 bölü 16 gelir. E, yan tarafta 1 bölü 16 gelir. Topladığınız 1 bölü 8 oldu. 1 bölü 8 çift mi? Tabii ki de hayır. Çünkü teklik çiftlik sadece tam sayılarda aranıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız bizim B seçeneği olacaktı mis gibi. Altıncı soruyu da çözdük. Devam ediyorum 7 ile. ABC gerçel sayıları için A küçük, B küçük, 0 küçük, C yani A ile B'nin negatif olduğu bilgisi ulaştı dediğimize. AX artı C çarpı x, x, b bölü A, x, 0'dan büyük eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi. Ahanda bu olduğuna göre A artı B artı C soruluyor bize. Öncelikle e, köklerimizi bulalım. Bakın şu kısmın kökünü yazıyorum. Eksi C bölü A. Şunun kökü B ve bunun kökü de A arkadaşlar. Şimdi a ile b negatifte a da b'den küçüktü dolayısıyla a'yı b'nin önüne yazacağım. Eksi c bölü a demiş a'nın negatif ve c'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Artı bölü x'den eksi geldi ama başındaki eksi ile beraber pozitif bir kök haline geldi. Eksi c bölü a bakın eksi c bölü a pozitif olduğu için en büyük köke yazdım. Şimdi de bir tablo oluşturacağız. Bu tabloyu oluşturduktan sonra da çözümümüze ulaşacağız arkadaşlar. Hayırlısıyla şimdi eşitlik var mı hiçbirinde yok. Dolayısıyla içlerini boş çizdim. Ne ile başlayacağım? Bakın eksi'nin katsayısı eksi, eksi'nin katsayısı artı, artı bölü eksi'den eksi'yi yakaladık. Daha sonra buradaki a da eksi olduğu için eksi çarpı eksiden de artı'yı yakaladık. Demek ki artı ile başlayacağım, eksi artı eksi olacak ve daha sonrasında benden pozitif yerler istendiği için bir burayı tarayacağım, bir de burayı tarayacağım. Şimdi ben aslına bakarsan benim çözüm kümem bak şimdi yazıyorum, iyi dinle. Ee, şununla yazalım tabii ki. A'dan B'ye kadar birleşim eksi C bölü A'dan sonsuza kadar olacak. Demek ki burada A eksi 6'ymış. B eksi 2'ymiş. Eğer ki bakın eksi C bölü A'yı eksi 6 bulduk ya. Eksi eksi 6 yaptı. C bölü 6 eşittir. 3 ise C 18'dir. O halde arkadaşlarım C de 18'miş. Bunları toplarsanız 10 cevabını bulursunuz. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Evet gençler 7'yi de çözdük. Devam ediyorum 8'de. Aşağıdaki birim karelere bölünmüş dik koordinat düzleminde 0.9 kapalı aramında tanımlı F ve G fonksiyonlarının grafikleri bize verilmiş. Teşekkür ediyoruz. Buna göre 3 tane öncül var hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi ilk öncülümüze şöyle ekrana da sığacak şekilde bakalım. Grafikte görünsün birinci öncülde görünsün. 1.5 kapalı aramında bak 1 şurası. 5 de 2 3 4 5'te burası. Tamam 1-5 kapalarındaki x tam sayıları için f g gx fonksiyonunun görüntü kümesindeki elemanların 4 tanesi tam sayıdır. Şimdi 1'e bakalım. Önce hangisine bakmamız lazım? G1'e. Önce g'lere de görüntüye bakacağız. Çıkan görüntüyü de f'te yerine yerleştireceğiz. Şimdi 1'e e bakalım. E, G1. G1'in 1 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi o 1'i de götürüp f'te yerine yazacağız. 1 yine burası zaten. Götürdüm yazdım. Bakın tam sayı gelmedi. 1, 2, 3, 4, 5 vardı. 1 gitti. Şimdi 2'ye bakıyorum. 2 burası. Şurayı sildim. 2 burası arkadaşlar. Görüntüye bakıyorsunuz. 3 geliyor. Şimdi neye bakmam lazım? 3'e. 3 üç için görüntüye bakıyorsunuz. Ne geliyor? Ee, bir tam sayı. Pardon. Çok özür dilerim. Kırmızıya bakmayacağız. ha Kırmızıya bakacağız. 3 için hop, baktık. 1 geldi. Yani sonuç tam sayı. 2 oluyor. 3'e bakalım şimdi. 3 burasıydı. G fonksiyonunda 3 Bakın burada 2.5'a gitmiş. Neden 2.5 olduğunu biliyorum. Çünkü burası 1'e 2 arkadaşlar. Dolayısıyla 1 2'ye 1 gelir. Yani burası 2.5'a gitmiş. Şimdi 2.5'da şurası ya. 2.5 için. Bakın neresi 2.5? Şurası. 2.5 için kırmızı fonksiyona bakacağım. O da bakın. Hop şuraya çarpmış. Ve nereye gitmiş? 2'ye gitmiş. Yani bunun da sonucu bir tam sayı. Zaten en çeldiricili yer burasıydı. Burayı halledebiliyorsanız olay tamamdır. Halledemeyenler için... Tekrar açık bir şekilde gösterelim. Bakın arkadaşlar G'de 2'ye bakıyoruz önce. G'de 2 değil 3'e bakıyoruz önce. G'de 3 nereye gitmiş? Hop şöyle 2.5'a gidiyor. 2.5 olduğunu nereden anlıyorsunuz hocam? Şurası kaç? 3. Burası kaç? 2. Bak şimdi burada bir birim azalışta 2 birim sağa gidiş var. Dolayısıyla ben şurayı bir birim sağa gittiyse buranın 1 2 olduğunu biliyorum. Yani 2.5'tür burası. 2.5'da tam ortada bir yerde bakın şurada. 2.5'da kırmızı nereye gidiyor? Bakın 2'ye gidiyor. Yine aynı şekilde 1'e 2 oranından yakalayabilirsiniz bunu. Dolayısıyla 3'ün de sonucu bir tam sayı geldiğini görürsünüz. Şimdi 4'e bakalım. 4 neresi hocam? 4 işte şurası. Mavi'de 4 nereye gitmiş? 2'ye. Peki 2'de nereye gidiyordu? 3'e gidiyordu F. Dolayısıyla bu da bir tam sayı. 5'e bakıyoruz. 5 için mavi fonksiyon 0'a gitmiş. 0 için kırmızı fonksiyon 2'ye gitmiş. Bu da bir tam sayı. Yani sevgili arkadaşlarım 4 tane tam sayı sonucu var. Bize de zaten 4 tanesi demişti. Birinci öncül doğru. 0-9 kapalar alında fx-gx 0'dan küçük veya eşit eşitsizliğini sağlayan 5 tane x tam sayı değeri vardır diyor. Şurası nedir arkadaşlarım? fx küçük veya eşittir gx demek aslında. Bu da demek oluyor ki kırmızı grafiğin mavi grafikten altında kaldığı veya bunların çakıştığı toplamda 5 tane tam sayı değeri vardır diyor. Bakalım. Şimdi bakın bir şurada çakışmışlar 1. Kırmızı mavidin altında kaldığı tam sayılar. Burası var 2. Burası var 3. Burada çakışmışlar 4. Şurası var 5. Tam sayı olanlar sorulduğu için toplam 5 tanedir. Bu da doğru. Hx eşittir 1-gx olmak üzere. 0 ile 9 aralığından seçilen x elemanları için hx eşittir fx eşitliğini sağlayan 3 farklı tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi bizim bulmamız gereken 1-gx fonksiyonu hemen söyleyeyim 1-gx'i bulacağız ve buna da hx demiş zaten. Şimdi 1-gx'i nasıl buluruz önce gx'i bulacağım eksi gx'i. Eksi gx'i bulmak için de bakın çiziyorum bunun x eksenine göre simetriyini çizeceğim ayna görüntüsünü çizeceğim. Hemen başlıyorum çizmeye bakın şöyle geldim buraya sonra şu şekilde geldim. Sonra şu şekilde geldim. Sonra arkadaşlarım aşağı doğru indiğim şuraya çarptım. Ve daha sonrasında şuradan bir kesişim aldım ve buraya kadar çıktım. İşte arkadaşlarım eksi gx fonksiyonu bu. Peki bir eksi gx'i nasıl bulacağım hocam? Bunu bir birim yukarı taşıyacağım. Şunu tuttuk. Bir birim yukarı koydum şu şekilde. Bir birim yukarı koyduktan sonra da artık ne diyeceğim? hx eşittir fx'e bakacağım. Artık bu bir birim yukarı konulmuş fonksiyonun ismi hx çünkü. Yani F ile kesiştiği yerlere bakacağım. 1, 2, 3 yerde kesişmiş. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bize de 3 demişti. Cevabımız ne olacak? 1, 2, 3 yani cevap E şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Evet böylelikle bu sayfayı da bitirdik arkadaşlar. 2 tane sayfa çözdük. 2. sayfadaki bu soru yani 8. soru biraz meşek kattı. Sınavda karşımızda böyle bir nasıl diyeyim işlem çözdük. Açısından böyle bir soru çıkar mı? Ben çıkacağını düşünmüyorum. Ama şöyle sizi geliştirir mi bu soru tipi? Tabii ki de geliştirir. Bayağı bir kazanım uyguladığınız sonuçta içinde. Evet devam ediyorum. Dokuzuncu soruyla. Çünkü hem fonksiyon 1'i hem fonksiyon 2'yi kullandık arkadaşlar. F ve G. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ikinci dereceden fonksiyonlar. Pekala. F artı G ve F G fonksiyonlarının grafikleri de dik koordinat düzleminde aşağıdaki gibi verilmiş. Buna göre F bileşke ga soruluyor. Şimdi öncelikle f-g fonksiyonu için düşünelim f-g fonksiyonu ikinci dereceden olduğunu görüyoruz ve daha sonrasında f-g fonksiyonu için şunu diyeceğim bizim fonksiyonumuzun tepe noktası y ekseni üzerinde olduğu için x'in katsayısı sayısı 0'dır dolayısıyla cx kare diyelim eksi bir de 4 diyelim neden eksi 4 çünkü 0 için eksi 4'ten geçmiş zaten f-g bu ve ben bu fonksiyonda f eksi g fonksiyonunun 2 için 4'ten geçtiğini görüyorum. O halde eksi 2'yi burada yerine yazarsam 4c 4'ün 4'ten geçtiğini biliyorsak 4c eşittir 8 ve c eşittir buradan 2 gelir. Yani f eksi g fonksiyonumuz bizim c 2 olduğu için 2x kare 4'ün ta kendisidir. f g fonksiyonunu yazmak çok çok daha basit mavi fonksiyonu. Çünkü arkadaşlarım burada 4'e 2'lik 4 bölü 2'den 2 olan ve azalan olduğu için azalan. 2 diye bir eğimimiz var o halde ne diyoruz 2x diyoruz yanına bir şey yazmayacağız çünkü orijinden geçiyor orijinden geçenler bu formatta oluyordu zaten eğer ki ben bu ikisini toplarsam iki tane f fonksiyonunun 2x kare eksi 2x artı 4 eksi 4 olduğunu görürüm 2'ye bölersem f fonksiyonu bulmuş olurum x kare eksi x eksi 2 f fonksiyonumuz artık oluştu gelin bir de g fonksiyonuna bakalım G fonksiyonunu bulabilmek için de sevgili arkadaşlarım bundan bunu çıkarırsanız 2 tane g fonksiyonuyla karşılaşırsınız. Eksi 2x kare eksi 2x ve artı 4 deriz. 2'ye bölerseniz de g fonksiyonu karşınıza çıkar. Eksi x kare eksi x artı 2 dersiniz arkadaşlar g fonksiyonuna da. F'i g'yi bulduk. Şimdi gelelim buradaki a'yı bulmaya. Şimdi arkadaşlar a'yı ben gidip şurada f artı g fonksiyonunda yerine yazınca. Eksi 2a geliyor. Neresi? Şurası. E ama şöyle bir durum var. F eksi g'de de ben a'yı yerine yazınca eksi 2a geliyor. Tamam. E o zaman şurada da yerine yazalım. Yani 2a kare eksi 4 eşittir eksi 2a diyelim. Hepsini 2'ye bölüp a kare eksi 2 eşittir, eşittir eksi a. Eksi a'yı sol tarafa davet edelim. a kare artı a eksi 2 eşittir 0. a'ya a ve artı 2 eksi 1'yi açarsanız a eşittir 1 ve a eşittir eksi 2 gelir. Hangisi? A pozitif tarafta verildiği için tabii ki de biz 1'i seçeceğiz. A 1'miş arkadaşlar. Şimdi A'da 1 olduğuna göre demek ki bizden F bileşke G 1 isteniyor. G 1'i bulalım. Nerede yerine yazacaksınız? Şurada. Eksi 1 eksi 1 artı 2'den ne geldi? 0. Artık bana F 0 soruluyor. F 0 için de şurada yerine yazacaksınız. 0 0 cevap ne geldi? Eksi 2 yani 9. sorumuzun cevabı A seçeneği olmuş oldu. Evet sevgili arkadaşlar devam ediyorum. 10. sorumla. N sayısı 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere. N'nin en büyük asal böleni F'n ile gösteriliyor. Örneğin F8. 8'in en büyük asal böleni 2'dir. Dolayısıyla 2'ye eşittir. F21 3 kere 7'dir. 3 ile 7 asal. En büyük asal bölen hangisi? 7. Dolayısıyla 7'ye eşittir diyor. Gn de 2'den büyük veya eşit değerler için. N'ler 2'den büyük veya eşit değerler için. Gn şu şekilde tanımlanmış. Eğer diyor efendim ondan büyükse eksi 1, ondan küçükse de diyor 1'e eşit diyeceksin diyor. Tamam çok güzel. Aslında basit. Burada ne demiş arkadaşlar? En gördüğün yeri 15'i yaz 30'a kadar devam ettir. Yani bizden istenen şu aslında. G15 artı G16 artı G17 artı nokta nokta nokta G30 isteniyor arkadaşlar. Tamam olay bu. Şimdi o halde biz bunu şu şekilde düşünelim. 15'i düşünelim. 15'in en büyük asal çarparı 5'tir. 5 de 10'dan küçük olduğu için 1 yapar Artı G16'ya bakalım 16'nın en büyük asal çarpanı 2'dir 10'dan küçüktür Dolayısıyla bu da 1 diye çıkar 17'nin en büyük asal çarpanı kendisi asaldır zaten 17'dir 17 10'dan büyük olduğu için Eksi 1 diye çıkacaktır 18'in en büyük asal çarpanı 3'tür. 1 olur 19 kendisi asal olduğu için Ve 10'dan büyük olduğu için eksi 1'dir 20'nin en büyük asal çarpanı 5'tir Yani sonuç 1 olur 21'in en büyük asal çarpanı zaten burada verilmişti. 7 ve ondan küçük olduğu için 1'dir. 22'ninki 11'dir. Dolayısıyla 1 yazacağım. 23'ünki kendisi asal olduğu için eksi 1 yazdım. 24'ün 3'tür arkadaşlar. 1 yazdım. 25'in 5'tir. Dolayısıyla 1 yazdım. 26'ninki 13'tür. Dolayısıyla 1 yazdım. 27'ninki 3'tür. 1 oldu. 28'inki 7'dir. 1. 29 asal olduğu için ve ondan büyük olduğu için 1. Ve 30'unki de 3 pardon 5'tir. Ona da 1 yazdım. İşte bunları toplamı sorulmuş. Eksi 1 artı 1 birbirini götürdü. Burada da birbirini götürdüler. Bakın burada da götürdüler. Burada da götürdüler. Şurada da birbirlerini götürdüler. Yine burada da birbirlerini götürdüler arkadaşlar. Geriye sadece bunlar kaldı. 1 artı 1, 1 artı 1 daha 4 yapar. Cevabımız da D seçeneği olur. 10. sorumuzda çözmüş bulunduk. 11. soruya geçtik sevgili arkadaşlar. Şimdi... Birazcık düşünelim bakalım. Okuyalım önce sorumuzu. Bize 3 tane önerme varmış. Tamam. P ve Q ya da R önermesi doğru olduğuna göre. Şimdi bu önerme doğruymuş. Aradaki V bağlayıcı ile beraber. E, doğru diyorum. Yanlış yazıyorum. Bak özür dilerim. Bu önerme doğru. Aradaki V bağlacının e, sonucunun doğru olabilmesi için iki de ayrı ayrı bir olması lazım. Yani şurası bir. E, hocam burası da bir. Demek ki bak P birmiş. P, Q, R diyorum. P kesinlikle ama kesinlikle bir. Ya da bağlıcının sonucunun 1 çıkabilmesi için bileşenlerin doğruluk değerlerinin birbirinden farklı olması lazım. Yani ya 0 ya da 1 ya da 1 ya da 0 olması gerekiyor. O halde Q 1 iken R 0, P her zaman birdi. Bu 0 iken bu 1 olması gerekiyor. Aslında karşımıza 2 tane seçenek sunuyor sonu. Şimdi bu iki seçeneğe göre A'nın alabileceği farklı değerleri toplamı soruluyor bize. Öncelikle birinci seçeneği değerlendirelim. Birinci seçenekte eğer bu 1, bu 1, bu sıfırsa A kere B'nin 24 olması gerektiğini, EBOB'larının bu sayıların EBOB'larının ne olması gerektiğini biliyoruz. 1 olması gerektiğini ama A-B'nin 6'dan büyük olmayacağını, 6'dan büyük olmayan sevgili arkadaşlarım 6'dan küçüktür. Aslında eşitlik de var fakat sevgili arkadaşlarım burada eğer eşit olurlarsa ki zaten çarpımları 24 olmayacaktır. Dolayısıyla A-B 6'dan küçüktür diyebiliriz. Şimdi bu şartları sağlayan A ve B ikillerini bulalım. A çarpı B eğer 24 ise bak şimdi 1'e 24 olur. Ama A eksi B 6'dan küçüktü ya 1 ile 24 de zaten 6'dan küçük oluyor. 1 ile 24'ün ebobu da 1 olduğu için bunu seçtim. Hocam bir de 3 ile 8 var. 3 kere 8 24 yapar ve 3 eksi 8 6'dan küçüktür. Hocam bir de 8 kere 3 var. 8 kere 3 de 24 yapar ebobları 1'dir. 8 3 5 yapar 6'dan küçüktür. Evet. Başka var mı? Başka yok. Demek ki A'nın burada alabileceği değerler 1, 3 ve 8. 24'e 1'i yazmadım çünkü 24-1 6'dan küçük değil. Bir de ikinci durum. Yani şu. Yani diyor ki burada da A kere B 24'tür diyor. Tamam. EBOB'ları diyor birden farklıdır. Ve a b de sevgili arkadaşlarım 6'dan büyüktür diyor bu sefer. Büyük olacak. 6'dan büyük olacak. Pekala. Şimdi... Yine çarpımları 24 ama EBOB'ları 1 olmadığı için bu sefer A kere B'leri şu şekilde seçelim. 1'e 24 değil de mesela 2'ye 12'yi seçebilirim. 2 eksi 12 sıfırdan büyük değil. O zaman 2'ye 12 değil de 12'ye 2'yi seçelim. Tamam. 6'ya 4'ü seçelim. Hocam 6 kere 4 24 tamam EBOB'ları da 1 değil fakat 6 eksi 4 6'dan büyük değil. Demek ki bunu da seçerim. O zaman tek seçebileceğim bu varmış. A'nın burada alabileceği değer de sevgili arkadaşlarım 12'ymiş. İşte bunların toplamı sorulmuş arkadaşlar. 1, 3 daha 4, 8 daha 12, 12 daha 24 yapar. Demek ki cevabımız da A seçeneğinde hala hazırda verilmiş diyeceğiz sevgili gençler. 12. soru. Güzel de bir sorudur kendileri. 0'dan farklı ABC gerçel sayıları için AX kare artı BX artı C eşit 0 denkleminin diskriminantını C kare eksi 4 AB ve köklerini de şu şekilde öğrenmiş olan Hamza. 2. dereceden bir denklemin köklerini eksi 1 bölü 2 ve 0 bulmuş. E buna göre Hamza bu ifadeleri doğru olarak öğrenmiş olsaydı denklemin gerçek köklerinde oluşan çözüm kümesini aşağıdaki hangisi olarak bulurdu diye sormuş. Şimdi neleri hata yapmış? Hatalı yapmış. Normalde deltamız b kare eksi 4 ac idi ama bu adam c kare eksi 4 tab olarak algılamış. Normalde şu formülde eksi b artı eksi kök delta yani b kare eksi 4 ac Bölü 2B'ydi ama bak burayı ne yapmış? A olarak almış. Zaten şurası baştan kokmuştu. Delta'yı yanlış anlamıştı. Neyse sıkıntı değil. Önemli değil. Şimdi biz şöyle diyelim. Bu adam kökler toplamını formülünü ve kökler çarpımının formülünü de yanlış anlamıştır bence. Çünkü kökleri bunlar bulduysa kökler toplamı ne gelirdi diye bakalım. Bakın bir tane kök eksi B değil eksi A. Artı kök içerisinde C kare eksi 4AB bölü 2B. Tamam mı? Diğer kökümüz de eksi a eksi a eksi c kare eksi 4 ab bölü 2 b'dir. Şimdi bir kökü soldaki gibi bir kökü soldaki sağdaki gibi bulmuş. Kökler toplamını ne bulmuştur? Kökleri toplarsanız eğer şunla şu gidecektir eksi 2 a bölü 2 b bulacaktır kökler toplamını. İkileri götürürseniz eksi a bölü b'ymiş bakın Hamza'nın bulduğu Hamza dedim aynen Hamza'nın bulduğu kökler toplamı. Şimdi şu kökleri toplarsanız eksi 1 bölü 2 ile 0'ı eksi 1 bölü 2 gelir. Eksiler giderse de 2a eşittir b olduğunu görürsünüz. Şimdi böyle güzel bir eşitlik bulduk. Kökler toplamını yaptık da bir de çarpımını yapsak olmaz mı? Olur. Bir de çarpalım. Çarparsanız burada eksi a artı c kare eksi 4av'nin karekökü Burada eksi a eksi c kare eksi 4 ab'nin karekökü var. Yani bir artılı b eksili 2 kare farkı var. Eksi a'nın karesi a kare. Şunun karesi de sevgili arkadaşlarım eksi diyorum bakın c kare eksi 4 ab yapar ve bölü 4 b kare olur çarptığımız takdirde ve sevgili arkadaşlarım şu ikisini çarpınca da sıfır olduğunu görüyorsunuz zaten. Demek ki artık şu ikisini görmemize şunu görmemize gerek yok çünkü zaten sıfır üstten gelecek o halde a kare hemen şöyle yazalım a'nın karesi eksi c kare artı 4 ab eşittir sıfır diyebiliriz. Burada da c'yi a cinsinden yazabilmek için b gördüğüm yere 2a yazarsam a kare eksi c kare artı 4a çarpı 2a dersem 8a kare gelir. Bakın 8a kare ile a kareyi topladığım ise diyelim 9a kare eşittir c kare yapar. Her iki tarafın kare alırsanız da c eşittir 3a veya c eşittir eksi 3a yapar. Şimdi hazır bunları bulduk c'yi bir 3a bir de eksi 3a bulduk. Şimdi A, C'leri şöyle bir derleyip toparlayalım bakalım neler bulmuşuz. Arkadaşlar öncelikle A'nın kendisi A'ydı zaten. Değil mi? Yani A'yı A cinsinden biliyorsak tekrardan bir isim takmaya gerek yok. B'yi 2A bulmuştuk. C'yi de ya 3A bulduk ya da eksi 3A bulduk. Şimdi eğer C 3A olursa diye bakalım. Bizim denklemimiz şuydu. AX kare artı BX artı C. Bakın ne olur? AX kare artı 2ax artı 3a olur. Denklemimiz eşittir sıfır. Evet ya da ax kare artı 2ax eksi 3a olur. Eğer bu şekilde olursa e, katsayılar. Şimdi şuna bakalım birincisine. Birincisinin ben e, tabii iki tane birbirinden farklı kök bulacağız. Deltasına bakalım. Birincisinin deltası 4a kare eksi 4 çarpı a çarpı 3a derseniz arkadaşlarım burası Eksi 8a kare gelir ki negatiftir. Yani kök gelmez buradan. Yani şu değilmiş arkadaşlar bizim katsayılarımız. Demek ki bunun gibiymiş. O halde benim denklemim kesinlikle ama kesinlikle bu. O halde a parantezini alın. X kare artı 2x eksi 3 eşittir 0 diyin ve kökleri bulun artık. X'e x artı 3'e eksi 1 derseniz köklerimiz 1 ve eksi 3 gelir. Yani benim köklerim c seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. 12. sorumuzu çözdük ve böylelikle o sayfayı da bitirdik. Şimdi geçtik 13. sorumuza. X kare artı A X artı B eşit 0 denkleminin bir kökü 4'müş arkadaşlar. Alttaki denklemin bir kökü de 1'miş. Bu denklemlerin diğer kökleri de hem 0'dan farklı hem de birbirine eşitmiş. Buna göre 3 tane öncül var hangileri doğrudur? Şimdi şöyle diyelim şu denklemin bir kökü 4. Diğer kökünle farklı bir şey diyelim. Bu, bu denkleminde bir kökü 1 ise diğer kökü kökler çarpımından kaynaklı. Sevgili arkadaşlarım D bölü 1'den D olacak ya. E, bir kökü 1 ise diğer kökü o zaman D olması gerekiyor. Şimdi o zaman demek ki ortak kök D'ymiş D'ymiş arkadaşlar. Pekala. Şimdi şöyle diyebiliriz. E, şu denklemin kökler toplamı 4 artı D. Yukarıdaki denklemin kökler toplamını kökler toplamı formülünden hesaplarsanız eksi a bölü birden eksi a'dır arkadaşlar. Tamam bu bir. İkinci olarak da alttaki denklemin kökler toplamı 1 artı d ve alttaki denklemin kökler toplamı formülü eksi b bölü a'dan eksi c yapacaktır. Böylelikle Üsttekinden alttakini çıkarırsanız eğer 4'ten 1 çıktı 3 eşittir. Eksi A eksi eksi C'den C eksi A yapacaktır. C eksi A'nın 3'e eşit olması gerektiğini buluruz. Bakın birinci öncülüğü de zaten bundan bahsetmiş. Bu bir cepte. Sonrasında B eşittir 4D demiş. Peki bunu bulabilir miyiz? Tabii ki de buluruz. Bakın kökler çarpmış. Şu ikisini çarpın. 4D eşittir. Şuraya bakıyoruz kökler çarpımından B bölü A yani B bölü 1'den B gelir. Bakın B eşittir 4D bunu da elde ettik. BC artı 4AD eksi AB eksi 4CD eşit sıfırdır demiş bakalım. Şimdi şöyle diyebiliriz. BC ile AB'yi B parantezine alalım. Böylelikle C eksi A kalsın. 4AD ile 4CD'yi de 4D parantezine alalım. Artı 4D parantezinde a eksi c olsun acaba eşit mi 0 diye kontrol edelim <gülüyor> şimdi burada c eksi a ve a eksi c'nin birbirinin eksilisi olması gerektiğini biliyoruz o halde ben a eksi c parantezini alırsam bunu şuradakinin parantezini alıyorum burada eksi b'miz kalır 4d eksi b eşittir 0 olur e sen biliyorsun ki 4db'yi eşitti b-b 0 olduğu için ben a-c ile 0'ı çarparsam sonuç 0 gelir. Yani bu öncülümüzde de doğruymuş. O halde cevap 1-2-3 olacaktı. Yani cevap e seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Bir penguenin dalış yaptıktan sonra su altında izlediği parabolik yol aşağıda gösterilmiş. Bu penguen a noktasından dalış yaptıktan 16 saniye sonra b noktasında su yüzeyine çıkıyor. Bakın şurası 0. saniye diyebilirim artık. Burada sevgili arkadaşlarım 16. saniye olsun. Hatta ve hatta ben suyun yüzeyine gidip x eksenini yerleştirirsem şu şekilde. Şu kısma penguenin bulunduğu kısma da sevgili arkadaşlarım y eksenini yerleştiririm. Ve böylelikle artık tam olarak orijinden geçen bir parabol görüntüsü elde etmiş olurum. Penguenin dalış yaptıktan 2. saniyede bulunduğu derinlik 7 metre. Buna göre bu penguenin dalış yaptıktan sonraki 10. saniyede bulunduğu derinlik yani şuradaki derinlik soruluyor arkadaşlar şimdi şöyle diyelim bir fx fonksiyonu oluşturalım köklerimiz 0 ve 16 olduğu için x çarpı x x, x 16 diye çarpanları vardır bir de baş katsayı atayalım buna a olsun ikinci saniyede bulunduğu derinlik 7 metre olduğuna göre bakın şurası 7 ordinatta noktadır o halde f2 diyelim eşittir a çarpı 2 çarpı 2'den 16 çıktı x 14 yaptı eşittir 7 dedik ve sonrasında Eksi 7 ile eksi 14'ü sadeleştirdim 2 geldi burası 4a eşittir 1 ise a kaçtır arkadaşlarım 1 bölü 4'tür Demek ki benim fx fonksiyonum aslında şu 1 bölü 4 çarpı x çarpı x eksi 16 Şimdi benden neyi istemişti 10. saniyedeki derinlik istenmişti f10 isteniyor yani f10 1 bölü 4 çarpı 10 çarpı 10'dan 16 çıktı eksi 6 yapar Eksi 60'ı 4'e bölerseniz eksi 15 gelir. E burası eksi 15 ise demek ki bu penguen 10. saniyede 15 metre derinliktedir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Geçtim 15'e. Px artı 1 artı P2 x eşittir 6 x 8'i 4 eşitliğini sağlayan Px polinomunu bulunuz. Yukarıda verilen sorunun çözüm adımları aşağıda verilmiş deniliyor. Demiş ki Px eşittir Ax artı B olsun diye çözüme başlanmış. Birinci adımda. Madem px bu ben px artı 1 elde etmek için x gördüğüm yere x artı 1 p2x elde etmek için de x gördüğüm yere 2x yazarım demiş. Ve sonucunda 6x eksi 4 eşit demiş birinci adımda bir sıkıntı yok. İkinci adımda a'yı içeri dağıtmış ax artı a artı b 2ax artı b eşittir 6x eksi 4 demiş burada da bir sıkıntı yok. ax ile 2ax a toplamış 3ax. Bakın burada bir tane A'mız var. B ile B'yi toplamış. 2B eşittir 6x 4 demiş. Burada da bir sıkıntımız yok. Karşı tarafta x'in kat sayısı 6. Bu tarafta x'in kat sayısı 3A olduğu için 3A eşittir 6. Burada bir sıkıntı yok. Ve A artı 2 de, sevgili arkadaşlarım 4 olmalı demiş. Hayır 4 değil. Eksi 4 olmalıydı. Dördüncü adım hatalı. İlk hatayı bulduk. Cevabımız D seçeneği olacaktı dedik. 16. sorumuza bakalım. Tabi bakmak için önce şurayı bir silelim sevgili arkadaşlar. Gerçek katsayılı 3. dereceden bir px polinomu her x gerçel sayısı için p eksi x eşittir. Eksi px eşitliğini sağlıyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bu fonksiyon tek fonksiyonmuş. Bu polinom tek polinommuş. p2 12'ymiş p3 de müş Şimdi ben bu tek olan fonksiyona ax küp artı bx demek zorundayım e, x kareli terim olmaz sabit terim olmaz tek fonksiyonlarda p2 demiş bize p2 8a artı 2b yapacaktır ki bu 12'ymiş. p3 de sevgili arkadaşlarım 27a artı 3b olur bu da 33'müş şimdi ben bunları biraz sadeleştireceğim mesela şunu 8a artı 2b demiş ya 2'ye bölersem 4a artı b eşittir 2'ye böldüm 6 alttakini 3'e e bölersem 9a artı b eşittir 11 geldiğini görürüm şimdi alttakinden üsttekini çıkarıp b'ler gitsin 5a eşittir 5 olur buradan sevgili arkadaşlarım a1 gelir a1 ise bakın şurası 4 ya demek ki b de kaçmış 2 yani benim px polinomum aslına bakarsanız şurada yerine yazarsanız bulduğunuz a ve b'yi x küp artı 2x'miş arkadaşlar P4 sorulmuş artık gerisi çok basit. P4 4'ün küpü artı 2 kere 4 diyeceğim. 4'ün küpü 64. 2 kere 4 8 olduğu için topladınız ve 72 cevabını buldunuz. Doğru cevabımız bizim D seçeneği olacaktı diyebiliriz. 16. soruyu çözdük. Bir diğer sayfamızdayız artık 17. soruda. E evrensel kümesinin. A ve B alt kümeleri için dik koordinat düzleminde. A kesişim B kartezen A kartezen. Kümesinin grafiğinin bir kısmı bir kağıt parçası ile kapatılarak şekilde gösterilmiş. Şimdi kağıt parçası ile kapatsa da ben A kümesini biliyorum. Nasıl biliyorum? Bakın A kümesinin elemanları burada verilmiş. Hangileri? 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4 ve 5 elemanlarımız var. Daha sonrasında bu grafiği oluşturan noktalardan 8 tanesi görünmediğine göre... A, karte, A kesişim B'nin tümleyeni kartezyen A kesişim B kartezyen kümesinin eleman sayısı soruluyor bize. Şimdi gençler şöyle diyeceğiz. 8 tanesi görünmüyormuş ya. 4 e, tanesi de görünüyor. Demek ki 12 eleman var bu kartezyen çarpım kümesinde. A kümesinin eleman sayısı 4 olduğuna göre kartezyenin elemanı 12 ise demek ki A kesişim B'nin içerisinde sevgili arkadaşlarım 3 tane eleman söz konusu. Yani bu küme 3 elemanlı. Yani bu elemanlarda 1, 3, 4, 5'ten 3 tanesi. Bir tanesi yok. Şimdi o zaman şöyle gösterelim daha net olsun. Şimdi şu A kümemiz olsun arkadaşlarım. Şu da B kümemiz olsun. Şimdi dikkat edin buraya. Bu A kümesi bu B kümesi iken kesişimlerin içinde 3 tane eleman var. O zaman şuraya bir tane eleman kalır. B kümesinde kaç tane eleman vardır? İnanın bilmiyorum ki bilmek de zorunda değiliz. Demiş ki bize A kesişim B'nin tümleyeni, A kesişim B'nin tümleyeni dediği yer şu kısım. Yani A fark B arkadaşlar. Buradaki eleman sayımız bizim 1. A kesişim B'nin de eleman sayısı 3 olduğuna göre çarparsanız toplamda sevgili arkadaşlarım cevap 3 gelecektir. Yani doğru cevabımız B şıkkı olacakmış. Devam edelim 18'de. Aşağıdaki grafikte güneşli bir ortamda ağzı açık Kapta bulunan suyun hacminin zamana bağlı değişimi gösterilmiş Ve bu değişimin de fonksiyonu buymuş Kap güneşe bırakıldıktan kaç saat sonra kaptaki suyun hacmi 36 litre olur demiş Bakın ilk bırakılırken 48 ise demek ki ben x gördüğüm yere 0 yazınca Yani f0 eşittir 48 gelmesi gerekiyormuş Şimdi benim fx fonksiyonum aslında 3 çarpı 2 üzerim m-x tamam mı? Daha sonrasında da 0 yazalım f0 eşittir 3 çarpı 2 üzeri m eşittir 48 olacakmış buradan 2 üzeri m eşittir 16 olur m eşittir 4'ün ta kendisi gelir yani benim fx fonksiyonum m'li halinden kurtaralım 3 çarpı 2 üzeri 4 eksi x'miş arkadaşlarım tamam mı bu cepte şunu şöyle kaydedelim isterseniz şöyle yapalım fx'imizi biliyoruz artık e pekala Kaç saat sonra 36 olur demiş. A saat sonra diyelim. 3 çarpı 2 üzeri 4 eksi A eşittir 36. Her iki tarafı 3'e böldünüz. 2 üzeri 4 eksi A eşittir 12 dediniz. Anam bu da ne? 2'nin hiçbir kuvveti 12 yapmaz. Demek ki logaritmik bir soru. O halde arkadaşlarım logaritma 2 tabanında 12 eşittir 4 eksi A diyeceksiniz. Eksi A'yı bu tarafa ve bunu bu tarafa gönderdiniz takdirde. A eşittir 4 eksi logaritma 2 tabanında 12 yapacaktır. Bu dördü de logaritma 2 tabanında 16 biçimde yazabilirim. Tabanlar eşit olsun diye. Eksi logaritma 2 tabanında 12 var bakın. E şimdi burada ben e, ne yapacağım? Çıkarıldığı için içlerini böleceğim. 16 bölü 12 4 bölü 3'ün ta kendisidir. Demek ki logaritma 2 tabanında 4 bölü 3 neye eşitmiş arkadaşlar? aya Yani anıncı saatte e, logaritma 2 tabanında 4 bölü 3 saat sonra bu kaptaki suyun hacmi 36 litre olacakmış. Cevabımız B seçeneğinde verilmiş. Devam ediyorum 19'da bir şifreleme yöntemindeki 12 farklı karakter aşağıdaki gibi kodlanmış. Şimdi bunlar mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12'ye kadar var. Bu kodlama ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Herhangi bir karakter bulunduğu sıranın, sıra numarasının 2 tabanındaki logaritmasına göre kodlanacak. Logaritma değeri tam sayıysa bu değer kullanılacak. Tam sayı değilse tam kısmı değil bir büyüğü kullanılacak. Örneğin arkadaşlar. Üçgen birinci karakterse logaritma iki da 1'e bakıyoruz. Ne bu sıfır. E sıfır bir tam sayı o zaman sıfırı kullanırız diyoruz. Yani üçgenin değeri sıfırmış. Şurada karo iki dolu karo 12. karakter olduğu için logaritma kitabında da 12'ye bakıyoruz. Şimdi logaritma iki tabanında 8 3'tü e biliyorsunuz. Logaritma iki tabanında 16'da biliyorsunuz 4'tü. Ama logaritma 2 tabanında 12 bunların arasında kalıyor. Yani 3 küsür bir sayı. Bu 3 küsür sayıdan bir büyük olan tam sayı nedir? 4'tür. Dolayısıyla bunu da 4 ile kodluyoruz diyor. Mesela şu 4'tü bu da 0'dı ya. Yan yana okursak bu da 40 ile kodlanacak diyor. Bu şifreleme yöntemine göre şunun diyor kodu nedir? Hadi bakalım beraber. Şimdi şöyle yapalım. Kare. Kare kaçta? 7'de. Peki logaritma 2 tabanında 7. Logaritma 2 tabanında 8'den birazcık küçük olduğu için 2 küsür bir sayıdır demek ki 3 diye kodlayacağız burası 3 2 boş kare 2'dir logaritma 2 tabanında 2 1 olduğu için bu da 1'dir Ters içi boş üçgen 5'miş logaritma 2 tabanında 5 logaritma 2 tabanında 4'ten yani 2'den birazcık büyük olduğu için 2 küsürdür ve 3 ile kodlanır 2 küsür olduğu için bir büyüğü 3 ile kodlanır Kalp 11'di. Aynı 12 gibi logaritma kitabanında 11'de 3'ten büyüktür. 3 küsürdür. O zaman 4 de kodlanır. Ve içi dolu üçgenle 9'muş. Logaritma kitabanında 9'da. Logaritma kitabanında 8'den yani 3'ten birazcık büyüktür. 3 küsür olduğu için 4 de kodlanır. 31.344 bana cevabı verir. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Devam ediyorum. Bir diğer sayfam 8. sayfada 20. sorudayız. Logaritma 3 tabanında 5. A ise... Bunun a türünden eşiti soruluyor. Şimdi bakın ben karekökün içerisini biraz düzenleyeceğim. Logaritma 3 tabanında 5'in karesi artı logaritma 3 üzeri 1/2 tabanında 5 diyorum. Tamam mı? Ve karekökümü kapatıyorum. Bundan sonra da şunu yapacağım. Şu 2 var ya 5'in karesi olan. Onu aldım, başa göndereceğim. Şuradaki 1/2 var ya o 1/2'yi de sileceğim arkadaşlar. Başa ters çevirip göndereceğim. Yani böylelikle ne olmuş oldu biliyor musunuz? 2 tane logaritma 3 tabanında 5, 2 tane logaritma 3 tabanında 5, 4 tane logaritma 3 tabanında 5'in karekökü olmuş oldu. 4 dışarı çıkar 2 diye. Ve şurası da A olduğu için 2 kök A bana cevabı verir. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. 21'deyiz. Terimleri sıfırdan farklı ve bir AN dizisi, terimleri sıfırdan farklı bir AN dizisinin elemanları her N sayısı 2'den büyük veya eşit için A eksi 1 eşittir. 3 A n eksi A artı bir. Ben lisede çok korkardım bu tarz sorulardan. Eşitliğini sağlamaktadır. A1 ile A6'nın toplamı A3 ile A4'ün toplamına eşit olduğuna göre A2 bölü A5 oranı kaçtır diye soruluyor. Bu tarz sorularda nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız Fi tarihinden başlayın arkadaşlar. Konunun en başından başlayın. Ya tabi diziyi falan tanımlayın demiyorum ama en başından itibaren yazmaya başlayın. Mesela öncelikle şu eksili olanı şunun yanına bir buluşturalım biz hadi gelin an-1 artı an artı 1 eşittir 3 tane an yapacaktır değil mi şimdi gençler şuraya a1 olsun diye n'ye 2 vererek olaya başlıyorum a1 artı a3 eşittir 3 tane a2 yapar tamam n'ye 3 verirseniz a2 artı a4 eşittir 3 tane a3 yapacaktır 4 verirseniz A3 artı A5 eşittir 3 tane A4 yapacaktır. 5 verirseniz A4 artı A6 eşittir 3 tane A5 yapacaktır. Şimdi burada A6, A1, A3, A4 her birini elde ettiğimize göre artık bunları bir taraf tarafa toplayalım. A7'yi yazmaya gerek yok. Toplarsanız bakın bir tane A1'imiz var. Ondan sonra bir tane A2'miz var. İki tane a 3ümüz var. İki tane a 3 İki tane A4'ümüz var. Daha sonrasında bir tane A5'imiz ve bir tane de A6'ımız var. Eşittir diyorum. Her birinden 3'er tane var karşıda. 3 tane A2, 3 tane A3, 3 tane A4 ve 3 tane de A5 var gençler. Şimdi ise şunu yapalım. Bakın şu A2'yi karşı tarafa atarsam burada iki tane A2 kalır. 2 tane A3'ü karşıya atarsam bir tane A3 kalır. İki tane A4'ü karşıya atarsam bir tane A4 kalır. A5'i karşıya atarsam iki tane A5 kalacaktır. Ve burada kalanlar da A1 ile A6'nın toplamı biliyorsunuz. E şimdi arkadaşlar sorumuzda bize demiş ki A1 ile A6'nın toplamı yani şurası A3 ile A4'ün toplamına yani şunların toplamına eşit demiş. Şimdi şu kısım şuraya eşitse demek ki şu ikisinin toplamı bana sıfırı verir. Yani iki parantezinde A2 artı A5 Eşittir 0 Tabii ki A2 artı A5 eşittir 0'dır. Yani A2 artı A5 de gençler 0 zaten A2 eşittir eksi A5'tir. Bizden istenen şuydu. A2 gördüğünüz yerine eksi A5 yazarsanız burası da A5 olacaktır. Cevabımız da 1'in ta kendisi gelecektir. Dolayısıyla cevap B seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 22. soruyla. Tepe açılarının ölçüleri. Derece cinsinden bir aritmetik dizi oluşturacak şekilde aşağıdaki gibi ikiz kenar üçgenler çiziliyor. Bakın 4 derece, 8 derece, 12 derece, 16 derece gibi. Yukarıdaki şekillerde en ince adımdaki ikiz kenar üçgenin taban açılarından birinin ölçüsü derece cinsinden an olacak şekilde an dizisi tanımlanmış. E şimdi arkadaşlar burada ben şuradaki bir tane açıyı nasıl bulurum? 180'den 4'ü çıkarırım 2'ye bölerim. Burada 180'den 8'i çıkarır 2'ye bölerim gibi. E şimdi gençler burası 4, 8, 12, 16 diye artıyor ya. Eninci adımdakine ne denir? 180'den o zaman 4 neyi çıkarırım. Bak birinci adımda 4 kere 1, ikinci adımda 4 kere 2, 4 kere 3, 4 kere 4. O zaman ben 4 neyi çıkarırım 2'ye bölersem diziyi bulmuş olurum. An dizisinin genel terimi budur. E şimdi bir de 2 ile sadeleştirelim. 90-2n eşittir. An dizisi olacaktır gençler. Tamam Şimdi şöyle ki ax eşittir 42 a17'de eşittir y ise x artı y soruluyor. Peki bunu 42 yapan yani 90 eksi 2n'yi 42 yapan hatta ax demiş ya Yani düzgün bir şekilde anlatayım da siz de anlayın ax eşittir 90 eksi 2x diyelim. Bunun da 42 olmasını istiyoruz. 2x eşittir 48 yapacaktır. x buradan 24'ün ta kendisi gelir gençler. Bakın şurası 24'müş Artı Y içinde A17'yi bulalım. A17 90 eksi 2 kere 17'dir. Yani 90 34'tür. Bu da bize 56'yı verir gençler. Demek ki A17'de 56 ise Y 56'dır. 56 ile 24'ün toplamında bize 80'i verir. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. Devam ediyorum 23 ile. AN geometrik dizisinde bu bu bu da bu olduğuna göre dizinin ortak çarpanı kaçtır diye soruluyor gençler. Daha öncesinde de çözdük bu, bu tarz soruları. A2 parantezini alın. Aritmetik dizi olduğu için şurada bir R küpümüz kalacak. Burada bir birimiz kalacak. Eşittir 80 dedik. Bu 1. Alttakini de A2 parantezini alın. 1 artı R artı R'nin karesi eşittir 16 olur. Şimdi R küp 1'i açmanızı rica ediyorum. A1 çarpı R eksi 1 çarpı R kare artı R artı 1 diye açılır. Eşittir 80'miş. Bakın arkadaşlar dikkatli dinliyorsunuz. A1 ile R kare artı R artı 1'in çarpımını ben zaten burada elde etmiştim. A2 ile özür dilerim. 16'dır burası. Şununla şunun çarpımı 16 ise demek ki bunun 5 olması gerekiyor ki 5 kere 16'dan 80 gelsin. R eksi 1 5 ise R kesinlikle 6'dır. Bizden ortak çarpan istenmişti. Cevabımız D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Geçtim 24'e. Aşağıda içi boş olan BVC kaplarının hacimleri sırasıyla 4 ve 3 litreymiş. Bakın şurası 4 litre burası 3 litre arkadaşlar. A kabının içerisinde bulunan 10 litre suyun bir kısmı ne kadar olduğunu bilmiyorum. Taşmayacak şekilde BVC kaplarına boşaltılmış arkadaşlar. Şimdi bir kısmı dediğine göre ben diyorum ki buna X kadarı buna Y kadarı koyulmuş olsun. Buna göre son durumda BVC kaplarında bulunan toplam su miktarının A kabında bulunan su miktarından fazla olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. Şimdi gelin şöyle diyelim X ve Y kartezyen koordinat sistemi çizeyim ben size buraya. Çok iyi dinliyorsunuz. Şu şekilde. Şimdi X artı Y'nin aslına bakarsanız kaçtan fazla olmasını istiyor. Burada kalan sudan fazla olmasını istiyordu. Yani yarısından fazlasını boşaltmasını istediği için büyük veya eşittir 5 demem gerekiyor. Bu şekilde de Y büyük veya eşittir 5 eksi x diyebiliriz. 5 eksi x'in grafiğini nasıl çizerim? Bakın şurası 5'tir. Tamam mı? Ve şurası da 5 olsun. Şu şekilde. Bu ikisinden geçen doğruyu çizersem eğer ben aynen bu şekilde üst tarafını tararım arkadaşlar. Ve böylelikle de şu eşitsizliği göstermiş olur. Üst tarafı taranacak bunun. Şimdi bu kap 4 litreydi bu kap 3 litreydi unutmayın. Buna göre sevgili arkadaşlarım şu, şuna Y demiştik Ve maksimum 3 litre alıyordu biliyorsunuz Şuraya 3 dedik Ve maksimum 3 litre alabiliyor Daha sonrasında bu da maksimum 4 litre alıyordu Şuraya da 4 dedik Bunu da şu şekilde maksimum 4 litre alıyor diye sınırlandırdım Ve bu sınırlamayı yaptıktan sonra işte sevgili arkadaşlarım Bizim Normal şartlar altında Dökebileceğimiz Su miktarı aslında şu Tamam mı yani bu bölge tüm durum. Dökülebilecek tüm su var. Bunların içine harcanabilecek tüm sular. 4 artı 3'ten toplam 7 litre dökebiliyoruz zaten. Bizden istenen kısım da bu doğrunun üst tarafında kalanlardı. Üst tarafında kalan bölgede bakın şu şekilde tarayacak olursak biz üst tarafı. Üst tarafında kalan bölgede sadece ama sadece şu kısım var. Ve bu kısmın ben alanını bulmak istiyorum şimdi. Tamam eğer bunun alanını bulursam tüm alana oranlayacağım ve istediğim cevap da bu olacak. Pekala eğim burada birebir olduğundan arkadaşlarım eğim birebir olduğundan bakın şöyle diyeceğiz biz. Şurası 1 şurası 1'dir. Eğer ki burası 1 ise sevgili arkadaşlarım şurası 2'dir. O zaman burası da 2'dir. Yani burası 2'ye tekabül eder. 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 birim karedir buranın alanı. Buranın tamamının alanı da 3 kere 4'ten 12'dir. 2 bölü 12 yani 1 bölü 6 bize cevabı verir. Doğru cevabımız ise A seçeneğindedir sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum 25. sorumla. Bir okulda düzenlenecek olan bilgi yarışması takımının seçim seçmeleri için en tane öğrenci aday olmuş. Mustafa öğretmen de aday öğrencilere sormak için toplamda 10 tane soru hazırlamış. Mustafa öğretmen hazırladığı bu sorulardan her bir öğrencisine... Herhangi iki öğrenciye sorduğu soruların tamamı aynı olmayan üçer soru soracaktır diyor. Pekala buna göre en aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yani e, aday olan öğrenci sayısı hangisi olamaz diye soruluyor. Şimdi her bir öğrenciye üçer soru soruyor ama hiçbir öğrenciye sorduğu soru aynı olmuyor. Yani o zaman benim en kişiden en kişiye ya da şöyle diyelim en tane öğrenciden Herhangi 3 tanesini Seçtiğim takdirde sevgili arkadaşlarım Ne olmuyormuş Her biri birbirinden Farklı seçimler üretilebiliyormuş bakın Her biri birbirinden farklı Aslında bakarsanız şöyle diyelim En tane öğrenci seçmiyoruz Çünkü sorulardan 3'er tane seçiyoruz Kaç tane sorumuz vardı 10 10 tane sorudan 3 tanesini Seçtiğim takdirde herhangi üç tanesini Seçtiğim takdirde bütün öğrencilere Farklı gruplarda sorular sorulabiliyormuş Onun üçlüsü 120'dir arkadaşlar Demek ki öğrenci sayısı maksimum 120 olabilir. Eğer 10 tane öğrenci varsa zaten sıkıntı yok. Dilediğimiz gibi sorabiliriz. 20 tanesi zaten sıkıntı yok. 120 tanesi de sıkıntı yok ama 121. öğrenci için sorulacak farklı bir grupta soru yok. Dolayısıyla cevabımız 120 ve 120'den küçükler olabiliyorken olamayan E şıkkındaki 122'dir. 120'den büyük olduğu için. 26. sorumuz yine bir binom açılısı, açılımı ee, bu sene mutlaka binom karşınıza gelecek her sene olduğu gibi ee, ve bu tarzlarda bir soru bekliyorum açıkçası bu arada bu matematiğin son sorusu yani ben bu videoda çözdüğüm son soru bulacak kalan kısmı geometri kısmını Kenan Karayla ile Geometri YouTube kanalında bulabilirsiniz Kenan hocanız sizler için çözdü bu soruları a pozitif tam sayı olmak üzere x kare eksi a bölü x üzeri 6 açılımında sabit terim 240'mış normal şartlar altında sabit terim bulunurken x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz ama burada yazamayız bak bölü x var tamam mı yani bölü, bölü 0 yaparsan komple gider soru şimdi o zaman ne yapacağız sabit terimi bulmak için şöyle bir şey yapalım x kare eksi a çarpı x üzeri eksi 1'dir değil mi burası Şimdi ben bunun 6. kuvvetini bulacağım şimdi dikkatli dinliyorsun beni x karenin kübünü alırsam Burada da x üzeri 1'in kübünü almayalım. ikinci kuvvetini alalım. İkinci kuvveti burada da dördüncü kuvvetini alırsam. Neden? Çünkü 2 ve 4'ün toplamı buradaki 6'yı vermek zorundaydı. Burası x üzeri 4 yapar. Burası x üzeri x 4 yapacağı için x üzeri 0'dan artık ikisi bitelim kalmaz. Çünkü 1'e eşittir. Ve bundan kaynaklı sabit terimi bu şekilde buluruz. Demek ki ben birinci bileşenin karesini alacağım. Birinci bileşenin karesini almak için 6'nın dörtlüsüyle başlarım. Çünkü 6'dan 4'ü çıkarınca x karenin kafasına yazıyorduk biz bunu. Diğer kalan kısımda da eksi a çarpı x üzeri eksi 1'in sevgili arkadaşlarım şuradaki kuvvetini yani dördüncü kuvvetini alıyoruz. Pekala zaten ikisi de bir şey kalmıyordu burada. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşittir 15'tir. Ve eksi a'nın dördüncü kuvveti de a üzeri 4'tür. a üzeri 4 ile 15'i çarpınca 240'ı veriyormuş bize. Peki a üzeri 4 kaçtır o zaman? 16'dır. Demek ki a burada kaçmış? 2. a pozitif olduğu için 2 diyoruz. Şimdi demek ki benim burada x kare eksi 2 çarpı x üzeri eksi 1'in sevgili arkadaşlarım 6. kuvveti açılımım varmış. Bu açılımda x küplü terimin katsayısı soruluyor bize. x küpü elde edebilmek için de Şöyle diyelim e, x karenin seyir arkadaşlarım kübünü x üzeri eksi birinde kübünü alırsam burası x üzeri 6 burası x üzeri eksi 3 olduğu için çarpınca x küp gelir demek ki birinci bileşenin kübünü almam gerekiyor altının üçlüsü ile başlıyorum birinci bileşenin kübünü aldım ikinci bileşenin de seyir arkadaşlarım kübünü aldım burada x küplü terim zaten geliyordu altının üçlüsü 20 Eksi 2'nin küpü eksi 8 olduğundan çarpımı eksi 160 gelir. Yanında da x küpümüz vardı. X küpün sevgili arkadaşlarım kat sayısının eksi 160 olması gerektiğini de bu şekilde bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar artık son denememizin son sorusunu çözmüş bulunuyoruz. Farklı projelerde görüşürüz diyelim. Gerçekten 15 tane deneme çözdük ama 15 tane çözdük gibi gelmedi bana su gibi akıp geçti. Çünkü sorular gerçekten arkadaşlarım ÖSYM ayarında tatlı sorular kendinizi yoracak sorular tabii ki çözeceksiniz bakın tabii ki çözeceksiniz ama bunun yeri denemeler lütfen olmasın açın zor sorular çözün ama zor deneme aramayın sınav ayarında denemeler sizi başarılı ulaştıracaktır sınav ayarında denemeler netlerinizi artacaktır sınav ayarında denemeler gerçek sınava daha yakın olduğu için daha fazla prova imkanı bulacaksınızdır. Tamam mı? Örnek verelim. Örnek verelim. Bir futbol takımısınız ve e, ortalama bir takımda da yani nasıl diyelim Fenerbahçe'yle de maçınız var veya out Beşiktaş'ta Galatasaray'la maçınız var. Siz gidip Real Madrid'le arkadaşlar antrenman maçı yapmazsınız bu maçı hazırlık olsun diye veya Barcelona'yla veya işte Liverpool'la veya Arsenal'le gidip de bir ...futbol müsabakası bir antrenman maçı yapmazsınız. Neden? Çünkü daha ortalama bir rakiple oynayacaksınız. O rakibe uygun bir rakiple antrenman maçına çıkarsınız ki... ha bak bizi bunlar bunlar bekliyor demek ki demek için. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım neymiş? Ortalama olacak bir sınav için. Yani taş çatlasın 10 üzerinden 7 zorluk seviyesine sahip... ...hadi diyelim ki 7.5 zorluk seviyesine sahip bir sınav için... Gidip de 10 üzeri 9'luk, 10 üzeri 9 buçukluk, 10 üzerinden 10 denemeler çözmenize lüzum yok. Evet, sonraki projelerde görüşürüz. Keran hocanız geometrileri çözdü, bunu tekrardan hatırlatıyorum. E, o halde hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.